tek mi a Fred lan kesinlikle güvenli bir yer değil çekil çekil şerefsiz hayır hayır Kağıtları, belgeleri onları toplayalım da lazım olabilir ama buradan gideceğim. Buraya gelemezsin. Buraya gelemezsin. Buraya gelemezsin. Hayır ben aşağı iniyorum şu an. Hayır hayır. Sarım çok yanlış bir yola girdim. böyle iyiyiz bence. Böyle iyi ha. Bana buradan gelebiliyor musun? <gülüyor> Vücudumuzun her yerinde kulak çıkartarak öldürüyor. Kulak kabartıyor bize. <gülüyor> Şimdi kartlar dinleyeceğim. Hadi bakayım. 3 Level 3 key kardı. Level 4'e çıkaracağız. <gülüyor> Plank kartınız artık İskambil kağıdımız oldu arkadaşlar. Aç aç aç nasıl ya? Ya asansörü çağırdın diyor ya. Ya asansör gelsen abi. Oğlum şimdi gel lan. Lan! Kapat kapat kapat kapat kapat. Şerefsiz seni. Of. Ya neden her yerden şey geliyor? Öpücük mü istiyorsun? Takjuk mü istiyorsun? var, вообще мис, Selam. Yakışıklı. Exit. Okay. Okay. he. Hehehe he Aaaaaa he. He he. <gülüyor> Bayılıyorum vesile, ördeğe bayılıyorum ya Çok fantastik ya şu an her şey Şerifsiz hayır hayır hayır hayır hayır hayır Kaç kaç kaç kaç kaç kaç Kaç Ne Ne Ne Hayır hayır Hayır Hayır. Ne? Ha. Koş koş. Hayır koş. Koş koş koş koş koş Kapat kapıyı. Bir şey beni, bir şeyimi beni takip ettirmek istiyorum. Evet abi onların şu pençelerini şu an karın deliklerinde hissedebiliyorum. Çünkü yine karın deliklerim açıldı. Normalde insanın karın deliği yoktur ama şu an karın deliklerim var benim. Koş koş! Anımdanı tükürüyüm! Sen burada değildin ya! Abi doktordan kaçıyorum. Kapının önünde görünme seyreticiler duruyor. 2 metre sonra utangaç çocuk bekliyor. Ama ben Tesla Gate'de ölüyorum. 96'dan kaçmak imkansız, ulan 96'dan kaçamadık, şey 96'dan kaçmaya çalıştık yani öldük zaten. Bizi öldürmek için bekleyen arkada böyle sıraya girmişler ilk önce kim bizi öldürecek diye. Bir SCP'yi hapsettik diye arkadan böyle 4 tane yenisi çıkıyor. Böyle Hydra gibi Çoğu Bir tane kafayı kesiyorsunuz, yerine iki tane çıkıyor. Ama iki tane çıkmıyor yani, bir tanesini de kendileri kesiyorlar, 4 tane çıkıyor. Evet evet biliyorum, biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum koş koş koş görmedin görmedin görmedin görmedin görmedin görmedin görmedin görmedin <gülüyor> Şerefsiz seni koş koş koş koş koş koş hehe hey, hehe hehe he he he. Lan Pişt. Lan. Ya Türk, kaç tane var sizden ya? Yok. Sıra. Yavaş yavaş giyiyorum şu an bunu. Lan. Lan çabuk çabuk çıkar öleceğiz. Lan! Ha? Veya well, fırsat mı fırsat deyip ben kaçacağım. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır ee yani? Arkadaşlar bu ne ne yapacağım? Peki burada nasıl korkunçlu bir şey var? Burada beni nasıl bir dehşet bekliyor acaba? Arkadaşlar çok kötü bir jumpscare gelecekse bana haber verin. Ben şu an hiçbir fikrim yok olayları olan. Aha. Hehehe gerizekalı hehehe medical bay mi? Me <gülüyor> aman abi aman abi görüşürüz Ama iyi mi bu ya? Okey mi yani bu ya? Çünkü a bu şerefsizler yapıyor ya bu şerefsizler kapıyı açacak. şaka. Gel lan sıkarsa buradan geçin lan. Hadi bakayım hadi buradan geçin. Hadi geçin de göreyim sizi. Korkma diyor bak do not be afraid diyor korkma diyor. Aaaa şerefsizler geliyor gerçekten okey. My bad my bad. Ha ha ha ha ha. Açamadın mı kapıyı? Hay tüküreyim. Aa. Aa. Ay görüyorum onları. Şerefsizleri sizleri görüyorum. he Aha. Git. Hay kaçışıyorum <gülüyor> Kaçamadım. Lan. Lan. Ş. Kapıyı aç oğlum. Hani ormandan geçecektim? Alo! Kapıyı aç lan! Duuuuum kapıyı aç! Oh! Nasıl da, sen burada mısın? Okay. Ne oluyor lan? Şunu, Şunu bir takalım bakalım. Oho. Wow, wow. Bu ne? Ne yapıyorlar bunlar? Evet, evet. Evet bana tapın. Şunu yapalım bakalım ne olacak? Very fine ha. Selam. Selam. Ay ne kadar berbat görünüyorsun ya. Ah. Oho. Night Vision'i verify'layayım ha. Night vision Google's, bu ne? Oh. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır I go you go we go everyone go oho wow, o neydi Oho wow, ekranda bir şey gördüm O neydi <gülüyor> Artık rahat rahat rahat rahat bitirebiliriz Selam hocam artık benden kurtulamazsın Selam deductive reasoning Dikkatli dinleyin diyor. Açın ulan burayı. Bu ne? Kapıyı açın abi. Asansör, ulan asansörden nefret ediyorum. Iııı, ee, en kötü bir yere götürme. B kötü son diyebiliyorum ama sıkıntı yok. Döner, iyi son yaparız. Aaaa! Işık! ışığı. Dışarısı! Dışarısı! Sal ulan! Gaz maskesine onu bunu sal. Dışarısı. Ha. Selam. Güzel. Bekleyeceksin sonra gideceksin. Ha. Tam bir GTA'dan da gittik. GTA'dan da gittik hatta. <gülüyor> ne abi. Koşa koşa çık. Koşa koşa çık. Lan! Lan geliyorlar. Lan geliyorlar. Ne yapacağım? Seni bulduk diyor. Oyun bitti şu an. Oyun kötü sonla bitti. Ama şu an oyunu bitirdik yani başarısız olmadık. Oyunu kötü sonunda bitirmekle başarılı olduk arkadaşlar. Oha 110 tane odanın 108'ini de bulmuşuz zaten. Okey, sound transmission. Ve kaçıyoruz, ve kaçıyoruz, ve kaçıyoruz, ve kaçıyoruz, ve kaçıyoruz, ve kaçıyoruz. Hayır, abicim bekle. Abicim bekle, gözünün, gözünün yağını yiyin bekle. Yes. İyice yoruldum artık. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ne oluyor lan? ondan aşağı dediniz bu herhalde. A. Beklemen lazım. Güzel. Lan. Ha. çok cool bir görüntü oldu şu an. İyi son muydu? Ne son muydu abi bu? Nasıl bir sondu bu? Çok teşekkürler yayın boyunca ve de seri boyunca beni takip ettiğiniz için hepinizi öpüyorum. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.